Herkese merhaba ben Cem Kervan Sevgili Can dostlarım bir hafta daha geçti Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Bu hafta Lokma paylaştı Adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle ee, İsa Ruhula Bizimle lokma paylaştı Biliyorsunuz lokma paylaşmak çok kutsal bir şeydir Lokma paylaştığımız zaman Bir anlamda kendi hayatımızı paylaşıyoruz Ve hakikaten İsa Ruhula hayatını bizimle paylaştı Şöyle bir İncil metni var ee, İncil'in Luka suresinden Yemek vakti gelince İsa ve Abdalları Havarileri Hep beraber sofrada yerlerini aldılar İsa onlara Ben çile çekip Ölmeden önce Bu Pesah yemeğini Sizinle birlikte yemeği can atıyordum Pesah Yahudilerin kurban bayramı Ve orada bir kurban Derin manalı bir şey aslında. Ta e, Hz. Musa'nın dönemine aittir. İsrail halkı, Yahudiler Mısır'dan, böyle kölelikten kurtulacaklar. O akşam bir Pesah, bir kurban yemeği yenildi. Yine derin manalı. Vaktimiz olsa hepsini anlatacaktım ama devam ediyoruz. Ee, bu Pesah yemeğini sizinle birlikte yemeyi can atıyordum. Çünkü Pesah yemeğini bir daha yemeyeceğim. Ta ki Hak'tan gelen şahlıkta Pesah'ın sırrını tam olarak gerçekleşene kadar dedi. Sonra bir kadeh kaldırdı, Hakk'a şükretti ve şöyle dedi: Bu kadehi alıp aranızda paylaşın. Hak'tan gelen şahlık gelene kadar bir daha bu kadehden içmeyeceğim. Sonra ekmek alıp Hak'a şükretti. Ekmeği bölüp abdallara verdi. Bu lokma sizin için feda ettiğim tenimdir. Şimdi ertesi gün çarmıha girilecekti. Dara çekilecekti. Darda duracaktı. Ve ölecekti. Kendi hayatını feda edecekti. Bunu beni anmak için yiyin dedi. Aynı şekilde yemekten sonra kadehi alıp şöyle dedi. Bu kadehteki dem uğrunuza akıtılan kanımla yürürlüğe giren hakkın halkıyla karşılıklı içtiği yeni anttır. Antlar içilir ya ant içtik diyoruz ya. Çünkü gelenek var antla beraber bir şey içilir. Yani o gösterir ki o ant şimdi yürürlüğe girdi. Ve bu hakikaten bu dem bu e, hakkın halkıyla karşılıklı içtiği yeni anttır diyor. Antlaşma. Evet e, değişik bir paylaşayım inşallah siz beğenirsiniz seversiniz. Çilesini çekmeden evvel. Havarileriyle lokma paylaştı. Bu fani dünyadan çıkmadan evvel. Havarileriyle lokma paylaştı fani Dünya'dan Çıkmadan Evvel Havarileriyle Lokma Paylaştı çamı ha gerilmeden evvel Canını vererek ölmeden evvel Beda olup kurban olmadan evvel ile lokma paylaştı. Feda olup kurban olmadan evvel Havariler ile lokma paylaştı. Pesahı bir daha yemeyecekti Kadehten bir daha içmeyecekti Havarileriyle lokma paylaştı Dehten bir daha içmeyecektim. Havarileriyle lokma paylaştı. Böyledik verdi. Bu feda etim tenimdir dedi. Bu demde kanımdır diye söyledi. Havarileriyle lokma paylaştı. Demde kanımdır diye söyledi. Havariler ile lokma paylaştı. Evet ekmeği böldü. Ve bu lokma benim tenimdir. Beni anmak için yiyin. Aynı şekilde...